Bu benim kuzenim Cancin. Kuzen Cancin, senin için ne yapabilirim? Merhaba Selçuk, nasılsın? Ne var ne yok? Teşekkür ederim Cancin, iyiyim. Bir sonraki videoda ne yapsam diye düşünüyordum. Peki senden yardım istesem? Yeni başladığım şekil koleksiyonumla ilgili bana yardım eder misin? Tabii ederim. Senin için ne yapabilirim? Buradaki şekillere bakar mısın? Bunları nasıl sınıflandıracağıma karar veremiyorum. Aslında bu şekilleri sınıflamanın birçok yolu var. İlk yöntem, şekillerin kaç kenarı olduğuna bakmak ve sahip oldukları kenarlara göre sınıflamak olabilir. E, ee, onu nasıl anlayacağım? Hmm, hadi beraber başlayalım. Her bir şekli inceleyip, kaç kenarı olduğuna bir bakalım. Evet, ilk şekle bakacak olursak, burası birinci kenar diyebiliriz. Yani iki köşeyi birleştiren bu kenara birinci kenar diyebiliriz. Sonra ikinci kenar, üçüncü kenar ve dördüncü kenar. Gördüğümüz gibi bu ilk şeklimizin dört kenarı var. Harika, bunu anladım. Hadi şimdi de diğerine bakalım, hadi. Tamam tamam, peki bakalım. Bu şekilde yine aynı görünüyor. Bir, iki, üç ve dört. Evet, ee bu şeklinde dört kenarı var. Peki ya, üçüncü şekle ne diyeceksin? Ha, <gülüyor> bu şekil oldukça farklı görünüyor. Şekilde ne bir köşe, ne de bir kenar var. Düz bir köşe ya da kenar göremiyoruz. Çizgilerin tamamı kıvrılmış şekilde. Diğerlerine pek benzemeyen bir şekil. O halde özelliklerini üstüne yazalım. Sıfır kenar ve sıfır köşe. Senin için bunu daha da güzel yazayım. Evet. Ben güzel yazıları severim. Sıfır kenar ve sıfır köşe. Aslında bunu diğer şekiller için de yapsak daha iyi olacak. İlk şeklimizde 4 kenar uzunluğunu görüyoruz ve köşeleri de hesaplayalım. Yani iki kenarın birleştiği yerleri 1 2 3 ve 4 köşesi varmış. İkinci şeklimize bakacak olursak 4 kenarı olduğunu daha önce hesaplamıştık ve 1 2 üç, dört tane de köşesi olduğunu görüyoruz. Dört kenar ve dört köşe bu şekillerin her ikisi için de geçerli. Zaten bu şekilde hiç kenar ya da köşe olmadığını az önce görmüştük. Peki yeşil şekil hakkında ne diyeceğiz? Ha, bunda da yine bir, iki, üç, dört kenar ve bir, iki, üç ve dört köşe var. Yani dört kenar ve dört köşe kıstası bu şekil için de geçerli. Peki, tüm şekillerin dört kenarı ve dört köşesi mi vardır? Yo, yo, yo, hayır öyle değil. Bu şekilde hiç kenar ya da köşenin olmadığını söylemiştik. Son şeklinde dört kenarı ve dört köşesi varmış gibi görünmüyor. Birinci kenar, ikinci kenar ve üçüncü kenar. Yani, bu şeklin üç kenarı var. Şimdi de köşeleri hesaplayalım. Bir köşe, iki köşe ve üç köşe. Üç tane de köşesi varmış. Çok, Çok teşekkür ederim Kuzey Selçuk. Ama, ama Kuzey Selçuk, şekillerle ilgili bir dergide görmüştüm. Bu şekilleri sınıflamanın başka bir yolu daha varmış. O yönteme göre şekillerin kenarlarının büyüklüklerinin eşit olup olmamasına göre de sınıflandırılması mümkünmüş. Peki bu şekillerin hangilerinin tüm kenarları eşit? Haa tamam tamam sakin ol, tamam ona da bakalım. İlk şekle bakacak olursak dört kenarı olduğunu görüyoruz ama bu kenar... Bu yeşil kenar açık bir şekilde, bu pembe kenardan daha kısa. Yani şekilde tüm kenarlar aynı uzunlukta değil. İkinci şekle bakacak olursak, ilk kenarın ikinci kenara eşit olduğunu söyleyebiliriz. O da diğer kenara benziyor ve onun da sonuncu kenara benzediğini görüyoruz. Yani dört kenarın tamamı birbirine eşit. Dördüncü şekilde de tüm kenarlar eşit gibi görünüyor. Bu kenar buna, bu bir diğerine ve bu da kalan diğer kenara eşit gibi görünüyor. Aynı durum bu üç kenarlı şeklimiz için de geçerli gibi görünüyor. Bu kenar uzunluğunun, bu kenar ve bu alt kenarın uzunluklarını eşit olduğunu görüyoruz. Çok teşekkür ederim Kuzen Selçuk. Artık gidip şekil koleksiyonumu düzenleyebilirim. Harikasın. <gülüyor> Yardımcı olabildiğime sevindim. Hoşça kal.